Bu son videomuzda da artık talebemize kalem tekniği bütün elifbanın nasıl okunması gerektiği veyahut nasıl öğretilmesi gerektiğini öğrettikten sonra Kur'an'a da geçmişti zaten sureleri okumakla. Şimdi artık Kur'an-ı Kerim'deki duraklarda nasıl duracak doğru bir şekilde onun bazı tekniklerini ve hatırlanması gereken bazı başlıkları ders olarak anlatalım inşallah. Duraklarda Kur'an'a göre durmak için sadece Kur'an-ı Kerim'deki şu görmüş olduğumuz ana duraklar ki içerisinde ayet numaraları vardır. Bunlar değil, aralarda ufak böyle harflerin olduğu bunlara secavent durakları diyoruz. Ana duraklarda da durabiliriz. Hatta nefesimizin yetmediği her yerde durabiliriz. Tabii ki durak olmadığı için Geriden almak şartıyla. Ama tabi ki durduğumuzda gerek secavent duraklarında, gerek nefesimizin yetmediği bir yerde, gere, gerek ana duraklarda durduğumuzda nasıl duracağız? Kuralına göre. Kural nedir? Bunları şimdilik bir irdeleyelim. Evet, bu başlıkları hatırlamamız gerekiyor. Bakın, fethalı yani üstünlü, kesreli yani esreli, vammeli, yani ötreli harfler üzerine vakıf. Şimdi duracağımız kelimenin hep son harfinin harekesine bakacağız. Son harfinin harekesinde ne var? Efendim, bu fetha kesre zamme dediğimiz üç tane harekemi var? Yoksa iki, iki üstün, iki esre, iki ötremi var? Efendim, cezim mi var? Şedde mi var? Buna göre veyahut da Sakin bir met harfi mi var? Veyahut da sakin bir cezimli bir harf mi var? Bunu, buna göre nasıl duracağımızı son kelimenin son harfinin harekesine ve oradaki işarete göre efendim belirleyeceğiz. Birinci başlığımızda duracağımız kelimenin son harfinin harekesi. Son harfinin harekesi. Fetha, kesre ve vamme ise. Bunlar düşer. Bunların yerine arizi dediğimiz yani sonradan olan dediğimiz görmediğimiz bir cezim. Sakinlik oraya getiririz. Ne gibi? C-E Bakın küçük hemzenin harekesi düştü. Buraya ne geldi? Bir cezim geldi. Sakin oldu. Bundan şunu anlıyoruz. Hareke ile kesinlikle durmamalıyız. Hareke varsa Üstün, esre, ötre. Varsa mutlaka bunlar düşer. Oraya bir sakinlik. Cezim, efendim, arzi cezim gelir ve sakin olarak durulur. Örneğin ce, e, ce, -e. Tabii ki yine dört çekerekten. Bakın, s, ı, durduğumuzda s, evet. Hep son harfin hareketinde değişiklik yapıyoruz. Ondan önce dört elif olduğu için onları çekiyoruz. Yine ikinci örneğimizde ur durduğumuzda, bakın feta düşer ur en iza wa qab iza wa qab Allahu samed öte düştü Allahu samed birab il Kesre düştü. oraya bir cezim gelmesi lazım birab il burası da okunuş hali ilahinasi İlahin bakın cezim geldi, oradakisinin kescesi düştü. Kün feyekunu, kün feyekun, ötre düştü, oraya bir cezim geldi. Demek ki duracağımız kelimenin son harfinin harekesi, üstün esre ötre ise bunlar düşer, oraya arzi bir cezim, yani sakinlik gelir. Evet, önce bunları bir okuyalım. Önce geçiş hali, sonra da duruş halini okuyalım. C E C -e, S U S Qur'an Qur'an İza ve Qab İza ve Qab Kalkala harfı olduğu için. Kalkala yaptık. Allahu s Allahu Allahü s-samedü Bi-rabbil felakı Bi-rabbil felakı Kalkala yaptık. İlahin n İlahin n-nas Kün feyekûnü fe yani burada sorduğumuzda ne üzerine duruş diye sorduğumuzda ne yapacağız şu başlığı hatırlayacağız ce ce ne üzerine duruş fetha harekeli harf üzerine duruş veya üstün harekeli harf üzerine duruş gördüğünüz gibi bakın s ı ı ne üzerine duruş Vamme harekeli yani ötre harekeli harf üzerine duruş diyeceğiz. Teşhis olarak. Birabbil felakı Birabbil felakı Ne üzerine duruş? Kesra harekeli yani esre harekeli harf üzerine duruş diye de ne yapacağız? Efendim teşhisimizi koyacağız. Böyle bir çalışma. Evet. Şimdi duracağımız kelime son harfinin harekesi düştüğü Burada da oraya bir cezim geldi. Ama o sakin olan, cezimli olan son harften önceki harfte sakinse o zaman tabi ki burada ondan önceki harfi iki sakine de birden vurup iki sakini birden de efendim cezimli yani sakin okumamız gerekecek. Bunun içinde biraz çalışmamız gerekiyor. Ne gibi? Biz sabri son harfin harekesi düştü. Ruada da efendim bir cezim oluştu. B'de de bir cezim var. Satı hem B'ye hem de ra'ya vurmamız lazım. Burada bir de ayrı bir durum var. B'de de efendim cezim olduğu için kalkale de yapmamız lazım. O bakımdan şöyle bir okuyuş yanlış olur. Bakın. Bes sabır, Bes sabır. B'ye ne verdim? Bir hareke verdim. Bır diye. Gördünüz mü? Evet. Kesinlikle bunu yapmayacağız. Sekte de koymayacağız. B'yi kalkale yaptıktan sonra ra'yı da cezimle okumak için yani bir boşluk koymayacağız araya. B sabır. Ne yaptım? B'den sonra bir sekte yaptım, bir boşluk koydum. Onu da yapmayacağız. Doğrusu B'deki kalkaleyi yapıp hemen ra'yı ra'ya geçip ra'nın mahrecinde de orayı da cezimli olarak okumamız lazım. Bakın. B sabır. Ra'yı da çok fazla akıtmayacağız. B yine sıfatı vardır ki B yine Efendim sesi az akıtmaktır. O bakımdan çok fazla akıtmayacağız. Biz sab diye efendim çok bir cezimli harf kadar. Besal. Bir cezimli harfin ölçüsü de efendim bir elik miktarı iki hareket diyoruz. Bir cezimli harfte bir hareke. Buraya geçelim. Nun'un harekesi düştü veya biz ne dediğimizde oraya da bir cezim geldi. Dat da harekeli. Ve yak bin. ne yaptım? hareket verdim esra hareket verdim bunu yapmayacağız o zaman hem datı okuyup hem ahrecinde hem de onu sakin okuyacağız bakın okuma tekniği şu veya değil şunu yapmayacağız veya ya hareket vermeyeceğiz tekrar okuyorum doğrusunu veya ya Evet Bunda da aynı şekilde Nun'un hareketi düştü. Oraya da bir cezim geldi. B'de de kalkale var. Evet. Gördüğünüz gibi. Tesebbın diye B'ye bir hareket vermeyeceğiz. Son olarak bir daha okuyorum doğrusunu. Mimmek tesebbın. Ale be'vın. Bu tür efendim sonu datla biten kelimeler çok geliyor. Vel evv gibi mesela. Burada da efendim dat'ın iki sesi düşer. Oraya da bir ne gelir? Efendim cezim gelir. Ee, onu şimdi e, temininlerde de anlatacağız inşallah. O zaman B'yi hem ayına hem dat'a vuracağız. Dat'ta da efendim gerek istitale gerek de rihve sıfatından dolayı biraz sesi akıtacağız. Kitlemeyeceğiz. Yani e, efendim... E, dat harfini biraz akıtmamız gerekiyor burada. Aleb ba bak ne oldu? Dat harfinden çıktı dele benzer bir şey oldu. O zaman ne yapacağız? Biraz akıtmamız lazım. Aleb v. Bir cisimle harf kadar. Bazen böyle görüyoruz araya sekte koyanlar var. Aleb gibi veya datı çok akıtanlar var. Da gibi. Bunu yapmayacağız. Bir cezimli harf kadar. Son olarak bir daha doğrusunu okuyorum. a be Evet. Şimdi duracağımız kelimenin son harfinin harekesi eğer kalkale harfi ise, ondan önceki harfte sakinse, iki tane sakin harfimiz olduğu, Burada da mutlaka mutlaka kalkaleyi yapmamız gerekecek. Zor bir duruş ama çalışılarak olabilir, olabiliyor. Bakın, bir kıs b Dediğimizde dağının hareketsi düştü. Birinci kurala göre. Oraya da bir cezim geldi. Kapı hem sine hem de dağ'a vuracağız ama dağ'ı sakin okuyacağız ama kalkele harfi olduğu için kalkele de yapacağız. Bir daha okuyorum. Evet bu şekilde. Gelelim yine aynı birincisiyle bağlantılı olarak tenminli harf üzerine vakıf. Duracağımız kelimenin son harfinin harekesi iki esre, iki ötre ise bunlar da düşer. Oraya bir efendim arizi, sakinlik, cezim gelir. Ne gibi? Kebirin kebir, kerimün kerim gibi. Evet. Bunları da aynı şekilde önce geçiş halini sonra da duruş halini okuyalım. Kebirin Kebir Kerim Kerim Evet. Şimdi buraya kadar bir tekrar edelim. Birinci ile ikinciyi birleştirelim. Duracağımız kelimenin son harfinin harekesi. Üstün esre, ötre. İki esre İki ötre ise bunlar düşer, oraya bir arzi, sakinlik gelir. Yani cezimli olarak okunur dedik. Burada bir şey noksan, niye okumadık burada? İki üstünü okumadık. Demek ki iki üstünü bunlardan biraz ayrı tutacağız. Onun için özel bir okuma şekli var. Nedir? Kitaben dediğimizde, bakın, sonunda ben diyoruz. Bir nun var. Buna tecvid dilinde... Met tabi grubundan metti ayvaz diyoruz. Bu şekilde iki üstünlü olan kelimelere ayvaz bedel anlamında herhangi bir şeyin bedeline verilen şey. Kita ben dediğimizde nun'un bedeline elif verildiği için bir elif miktarı çekerek duruyoruz. Kitabe diye. Bakın. Kitben. Nun gitti. Burada bir tane ne kaldı? Fetha kaldı. Şurada olduğu gibi. Nun gidince nun düştü bedel olarak. Elif geldi. Kitabe diye durduk. Evet. Yine aynı şekilde cezaen. Burada da küçük hemzenin üzerinde efendim iki üstün var. İki üstünün onu efendim gitti. Buraya da bir, bir tane efendim burada feta kaldı. Buraya da bir efendim mukadder bir elif geldi. Görmediğimiz mukadder bir elif geldi. O bakımdan cezaen diye geçtiğimizde, durduğumuzda ...cezee... ...e diye... ...yine bir elif miktarı çekerek ne yapmamız gerekir? Durmamız gerekir. Bakın burada... eden dediğimizde... ...even dediğimizde... ...nun gitti. Nun'un bedeline de ne geldi? Elif yerine ye geldi. Feta olduğu halde. Biz ne demiştik? Feta halekeli bir harfi... ...efendim çoğunlukla elif çekmekle beraber... ...bazen ye, bazen ne vav çekebilirim... da elfi maksura diyorduk. Demek ki me tarifi olarak ye geldi... Bura varayı da geçtiğimizde eden, durduğumuzda eve diye bir elip miktarı çekerek efendim duracağız. Burayı da aynı şekilde önce geçiş halini sonra da duruş halini bir okuyalım. Kitaben diye geçilir. Kitabe bir elik çekerek durulur. Tabi olarak. Cezen -e diye geçilir. Cezen -e ezen diye geçilir. Eze diye efendim durulur. Burada en çok hata yapılan efendim kelime genelde küçük hemzenin üzerindeki küstürün olması. Çoğunlukla burada nasıl durulur diye sorduğumuzda ceza diye duranlar var. Cezaen diye duranlar var cezae diye duranlar var. Bunların hepsi yanlış. Ne demiştik? En dediğimizde, en dediğimizde nunun bedeline burada bir elif verilir ve bu küçük hemzede bir elif miktarı çekilerek durulur. Cezae diye gözükmemesine rağmen küçük elifi de, küçük hemzeyi de bir elif miktarı çekerek ne yapacağız? Duracağız. Bunları karıştırmayalım. Hep nedense bu karışıyor. Burada iki üstün yerine bir üstün olsaydı, o zaman da birinci kuralı kuralı ödüşer. Bu da sakin okunabilir diyeceğiz Z diye değil mi? Ama iki üstün olduğu için bir elif çekerek okuyacağız. Evet. Şimdi bu iki üstünün bir istisnası var. Bu iki üstün eğer müennes t'si, tayi dediğimiz bu t üzerinde gelirse o zaman uzun elif, küçük elif ve y desteksiz gelir. Tek başına gelir. O zaman da ne olur? Daha önce bunu İlif öğretmiştik. Bu efendim T'ler H'ye dönüşür ve sakin olarak okunur. Ne gibi? Tugaten, tüga gibi. Burayı da okuyalım. Tugaten, tugah. Gördüğünüz gibi. Evet, burayı özetlersek. Kendimli harf üzerine vakıfta iki esre, iki ötrede düşer. Oraya da bir efendim sakin Cezim efendim gelir, arzi bir sakinlik gelir, sakin olarak okunur. Ama iki üstün durumu farklı dedik. İki üstün ta marbuta veya ta-i nis dediğimiz müennes tehesi üzerinde gelirse orada da düşer, oraya da bir sakinlik gelir, t'ler de h'ye dönüşür. Ama eğer uzun hemze, küçük hemze ve y desteğinde gelirse o zaman nunun bedeline elif verileceği için burada da y verilmiş tabi bir elif çekilerek okunur. Bunu bu şekilde öğreneceğiz. Yani teşhis yaparken kitaben kitabe ne üzerine duruş? Efendim iki üstünlü temin üzerine duruş. Ee, yine aynı şekilde cezaen cezaen ne üzerine duruş? İki üstünlü temin üzerine duruş. Kebirin kebir ne üzerine duruş? İki esirli temin üzerine duruş. Kerimün kerim ne üzerine duruş? İki esirli, iki ötreli temin üzerine duruş diyeceğiz. Şimdi tabi yine bu yukarıdaki harekeli ve tenvinli başlıklara bağlantılı olarak bu üçüncüyü de onlarla beraber anmak istiyorum, anlatmak istiyorum ki onun da bir bağlantısı var. Eğer duracağımız kelimenin son harfi fetha harekeli, fetha harekeli vav ve ye ise bunlardaki harekeler de düşer. Fakat birinci kuraldaki gibi veyahut da teminli kuraldaki gibi oraya bir cezim gelmez. Ne olur? Bunlar hareketsiz olarak kalırlar. Ve kendi cinsinden olan bir harfin önünde, efendim ki Y mutlaka esri olan bir harfin önüne gelmiştir. Geldikleri zaman onun metde olurlar. Bir elif miktarı o harfi çekerler. Vav da aynı şekilde, efendim kendi cinsinden ötrü olan bir kelimenin önüne gelir. Vav'ın da harekesi düşer. Hareketsiz olan vav harekeli olan, ötre harekeli olan bir harfinin önünde olduğu zaman onun medde olur. Onu bir elik miktarı çeker. Bakalım örneklere. En burada en yaygın örneklerden bir tanesine var. L ilahe illa hüve. Burada bir durak var. Haşr suresinde değil mi? Gerek sabah namazlarında gerek akşam namazlarında okunuyor. La hüvallahü ledi la ilahe illa diye bir elik miktarı duruyoruz. Bakın hüve. Buradaki vavın harekesi düştü. Oraya bir cizim gelmez. Hareketsiz olarak kalır. Ha, kendi cinsinden harekeli olan, ötreli olan bir harfin önüne hareketsiz olarak geldiği için onun medde olur, bir elif miktarı çeker. Medde tabi ay gibi. La ilahe illa hu diye bir elif miktarı çekilir. Yoksa ki yukarıdaki kurala göre buraya bir cizim getirirsek baba hey vurmamız lazım. La ilahe illa huv. Böyle bir okuyuş tabi duymamışızdır. Ve de bu olmaz. Aynı şekilde bir de ye'ye örnek verelim. Bakın. Ve e'arad-ı anhe ve nesi ye. Harekeli bir ye'ye geldi. Burada nefesimiz yetmedi durduk. O zaman ye'nin harekesi de düşer. Kendinden önce de kendi cinsinden esreli bir harf olduğu için o harekeli harfin de y hareketsiz olarak geleceği için onu bir elif miktarı esreyle çeker. Bakın. Ve orada e anhe ve nesiye, geçiş hali ve nesi, bu da duruş hali. Evet. Burada da ve en etlüvel kur'ane, diyelim ki etlüve burada nefesimiz yetmedi. Burada durduğumuz zaman da aynı şekilde vavın da harekesi düşer, tam burada nefesimiz yetmedi diyelim. Vavın da harekesi düşer kendi cinsinden ötre harekeli olanın önünde vav hareketsiz olarak geldiği zaman onun metli olur ve en et lu diye bir elif çekilerek durulur. Evet demek ki bu da yukarıdakilerle bağlantılı tek fark var duracağımız kelimenin son harfi fetha harekeli vav ve y ise bunların harekesi düşer buraya bir izim gelmez. Bunlar hareketsiz olarak kalırlar ve kendinden önceki harekeli harfi dire elif miktarı uzatırlar. Evet burayı da aynı şekilde bir okuyalım. Önce geçiş halini okuyalım. ve en etsimu fe en etnun kuran ama duruş hali nefesimiz tam burada yetmedi. ve en etlere çekerek durdum. ve erza anha ve diye geçilir ama tam burada nefesimiz yetmedi durduk ve <gülüyor> al-rawanhevenisi diye bir elip miktarı çekerek durulur la ilaha illah ve alimil diye geçilir efendim ama duracağımız zaman burada ki burada da zaten bir secermet duruğu var. La ilahe illa hu diye bir elif çekilerek durulur. Evet şimdi teşhis yapacağımız zaman Ve en etlu ne üzerine duruş? fetha harekeli efendim vav üzerine duruş. Ve arada anha ve nesi ne üzerine duruş? fetha harekeli ye üzerine duruş çünkü başlık öyleydi öyle hatırlayacağız. La ilahe illa hu. ne üzerine duruş? Feta harekeli vav wow, üzerine duruş diye teşhisimizi yapacağız. Evet şimdi geldik başka bir başlığı hatırlamamız gereken teşhis koyacağımızda sakin harf üzerine vakıf. Şimdi tabi bu teşhisleri bu başlıkları neden hatırlamamız lazım? Neden öğrenmemiz lazım? Tekrarlamamız lazım? Çünkü duracağımız zaman tereddüt edersek acaba burada nasıl duracaktık? Kuralı hemen hatırlarsak, başlığı da hatırlarsak, sakin üzerine duruş nasıldı diye o zaman işte doğru durma şansımız daha yüksek. Mesela şimdi sakin harf üzerine vakıf. Sakin deyince ne anlayacaktık? Bunu daha önce anlatmıştık. Sakin dediğimiz zaman bir harf cezimliyse sakindir. Bir harf met harflerinden biri olarak, hareketsiz olarak gelen met harflerinden biri de sakindir. İki tane sakin burada. Sakine örnek verdik. Bakalım şimdi... Aleyha hey kemmet harfinden hareketsiz bir elif var. Demek ki burada bir sakinlik var. Sakin üzerine duruş. Aynı şekilde duracağız. Emenna nunu şekenmet harflerinden sakin bir elif var. Burada da sakin bir harf var. Yine sakin üzerine duracağız aynı şekilde. Benzuru yine aynı şekilde efendim ra'i şekenmet harflerinden var sakin bir vav var. Efendim burada da aynı şekilde eee Benzuru diye sakin üzerine duracağız. Bunu bir hatırlayalım. Zallü'de de da var. Okunmayan bir elif var. E, çoğul vavlarından sonra gelen eliflerdir bunlar. Elifi cemi' diyoruz bunlara. Çoğul elifi. Bunların efendim bu kelimelerin çoğul olduğunu bize anlatıyor. Efendim vallü gördüğünüz gibi. E, burada da e, Lam'ı çeken harfi metten ne var? Vav harfi var. Sakin bir harf. Yine aynı şekilde durur. Zallü ve ebqa kafı çeken Elif yerine Y gelmiş, elife maksura gelmiş. Burada da efendim met harfi olduğu için ebka diye durulur. Diğer bir değişle, diğer bir deyişle geçiş geçildiğinde sakin bir harf nasıl okunuyorsa durulduğunda da aynı sakinlikte durulur diye hatırlamamızda yarar var. Şimdi şurayı geçiyorum. Müsâ yine efendim elife maksura gelmiş. Yine Müsâ diye durulur. Venhar. Bu sefer de hareketsiz sakin yerine harekeli cezimli bir, efendim cezimli sakin bir ra gelmiş. Zaten burada başka bir alternatifimiz yok. Bu şekilde aynı şekilde haru diye durulur. Gelelim eclihi. Ha, burada mukadder bir y var ama eclihi diye durulmaz. Burada da sakin durulur. Niye? Eclih diye durulur. Bunu sanki böyle birinci kuraldaki gibi, efendim... Bir esri hareketi olarak kabul edersek düşer. Buraya da bir arizi, sakinlik gelir, cezim gelir. Ecil, diye durulur. Eğer bu h'yi çeken mukadder ye'ye gözükseydi, efendim ne gibi? Ecil, diye orada bir ye olsaydı, o zaman ecil, diye durabilirdik. Gözükmediği için, mukadder olduğu için bunu da bir esri hareketi olarak kabul edip sakin üzerine eclih diye durmamız gerekir. Evet. Burada da teşhis yaparken aleih aleyh diye duracağız. Ne üzerine duruş? Hareketsiz, sakin harf üzerine duruş. Ven duru, yine aynı şekilde duracağız. Hareketsiz, efendim sakin harf üzerine duruş. Ve abka hareketsiz, sakin harf üzerine duruş. Ven har cezimli sakin harf üzerine duruş. Yani sonuç olarak sakin harf üzerine duruş da diyebiliriz. Ejlih burada da sakin harf üzerine duruş diye teşhisimizi yapacağız. Ondan sonra ne geldi? Şeddeli harfi üzerine vakıf. Şimdi duracağımız kelimenin son harfinde şedde var ise o zaman işte şedde bir harfi iki defa okuttuğu için, iki defa okuttuğu için iki tane şedde burada nun var demektir. Diyelim ki birinci nun da zaten ne var? Şedde bir harfi önce cezimli sonra harekeli okutur. Birincide zaten bir cezim var. Hünne dediğimizde ikincisindeki fetha o da düşer. Son harfin harekesi fet olduğu için işte düşer. Oraya da bir cezim gelir. Arıcı cezim. Ne oldu? iki tane cezimli sakin harf oldu. Demek ki iki tane cezimli harf kadar tutacağız. Bir cezimli harfi ne kadar tutuyorduk? Bir hareke. Yani bir elik miktarı iki harekeydi. E, E. Demek ki bir hareke olduğuna göre eğer burada bir cezimli harf olsaydı Maysikun bakın bir çizimli harf kadar. Şimdi tabii iki çizimli harf oldu. Bu tutma miktarını 2'ye çıkaracağız. Maysikun. Ne yaptık? Şedleyi belli ettik, şeddelledik. O bakımdan da iki çizimli harf kadar tutmuş olduk. Aynı şeyi efendim feeten ne içinde geçerli. İki çizimli harf var. İki çizimli harf kadar tutacağız diye bu şekilde tutacağız. Minel Messi bakın iki tane efendim sin olarak kabul edeceğiz. Burada da birincisi cezimli, ikincisi hareketli. O da düştü. İki tane cezimli sin oldu. Minel iki cezimli sin kadar tuttuk. Fe dallün şeddeli lam. İki tane lam olarak kabul edeceğiz. İki cezimli lam. Fe diyeceğiz. Evet enfüsüş şa H'de de şedde var. O zaman iki tane ha kabul edeceğiz. Efendim şeddeden dolayı iki cezimli harf kadar tutacağız. enfüsüş şa Evet. Şimdi buraya kadar teşhisimizi yaparsak meyümsekü hun ne üzerine duruş? Şeddeli harf üzerine duruş. Featemmehun ne üzerine duruş? Şeddeli harf üzerine duruş. Minel mes şeddeli harf üzerine duruş, fedal, şeddeli harf üzerine duruş, enfüsü şah, şeddeli harf üzerine duruş diye teşhisimizi yapacağız. Şimdi şuraya kadar ne yapalım? Bir okuyalım çünkü burada hafif bir farklılık var. Orayı sonra anlatalım. Evet, şimdi burada geçersek, şeddeli bir 1,5 elif miktarı ne ile teşhit mal olarak tuttuğumuz için 1,5 elif miktarı olarak geçeceğim. Ama durduğumuzdaki ölçü 1,5 elif miktarı değil. İki cezimli harf kadar olacağı için efendim iki hareke o zaman ne olacak bir harf bir met harfi gibi efendim bir elip miktarı gibi ancak durmamız gerekiyor ölçü olarak Geç, geçiş halini okuyorum meyumsikuhne <Sessizlik> bir buçuk tuttum duruş hali meyumsikuhne <Sessizlik> Fe etemmehünne Şeddeli miyim? Şeddeli'nin onu bir buçuk elin miktarı tuttum. Teşrit margununu olduğu için. Şimdi duruyorum. İki cizimler kadar tutacağım. Fe etemmehün Şeddeli'dim. Minelmesi Geçiş hali, duruş hali Minelmesi iki cizimle sil kadar fatlun Evet bu da geçiş hali. Şimdi iki cezimli lam tutacağım. fatal anfusushha Efendim geçiş hali. Şimdi iki cezimli ha kadar tutacağım. anfusush Evet şeddeledim. Geldik duracağımız kelimenin son harfi. Şeddeli son harfi e, kalkale harflerinden biriyse o zaman kalkale yaparaktan durmamız gerekir. Ne gibi el hakko geçiş hali el hak la Ne yaptım? Şeddeledim. Tekrar okuyorum. Geçiş hali el hakko duruş hali el hak la Evet, bu da duruş hali. Şeddiledim harfi. Bu başlığımızda müennes t tsi üzerine bak duruş. Yani bunu taite nisde Gördüğünüz gibi kelimenin sonunda gelen zamir heylerin üzerinde efendim noktalar olduğu zaman iki nokta bunlar müennes tsi olarak t'ye dönüşür ve bunlar da biliyorsunuz efendim sakin olarak okunur ve de h'ye dönüşür kelimenin sonunda. Ne gibi Müsadetün müsadde, lümezetin lümeze. Gördüğünüz gibi bu şekilde durulur. Ve teşhis koyduğumuzda müsadde ne üzerine duruş, taheet nis yani mühennes üzerine duruş, lümezetin lümeze ne üzerine duruş, mühennes üzerine duruş diye teşhisimizi koyabiliriz. Önce geçiş halini okuyalım, sonra duruş halini okuyalım. Müsadetün Müsaade, lümezetin, lümeze, evet aynı şekilde bu da duruş hali. Evet bundan sonraki başlığımız artık son şeylere geliyoruz. Mette muttasıl üzerine vakıf. Tabii mette muttasıl ve mette mufasıl bunlar tecrüt konuları, mekle tecrüt konuları dört elip miktarı çeken bir tanesi vacip muttasıl, mufasıl olan da caiz. Ee, tabii ki met harflerini biliyoruz bir elif miktarı çeken. Harfi metli, metli tabili kelimenin önünde uzun hemze varsa ve her ikisi de aynı kelimede, ayrı, ayrı kelimelerde bulunuyorsa harfi met ile sebebi met. Mesela burada olduğu gibi eh de bir elif çekiyor. Onun üzerine uzun hemze gelmiş sebebi met olarak. Burada bir dört elif miktarı çekme efendim söz konusu. Zaten buradaki dört elif işaretinden anlıyoruz burada bir dört elif çekeceğimizi. Buna metli mufasıl diyoruz. E, ayrı ayrı harfimet ile sebebimet, dört elif çekme sebebi geldiklerinden, ayrı ayrı kelimelerde geldiklerinden eğer birinci kelimede durursak ki durabiliriz, bir elif miktarı çekerek duracağız. Dört elif miktarı çekmeyeceğiz. Niye? Çünkü dört elif miktarı çekme sebebi olan uzun hemzeyi okumadık. Ama geçtiğimizi okuyacağımız için o zaman efendim dört elif miktarı çekerek geçebiliriz. Bunda da demek ki metni mufasıl üzerine Vakıf diyoruz buraya da. Şimdi önce bunun üzerinde bir duralım. Efem yemşim kibben ala vecihihi ehdea. Evet ehdea de dört elif işaret olmasına rağmen bir elif miktarı durdum. Niye? Çünkü önündeki dört elif çekme sebebi olan sebebi metni okumadığım için. Şimdi ala'dan alayım, geçeyim. O zaman dört elif çekerekten yine aynı şekilde efendim oku, e, geçeceğim. Gördüğünüz gibi bir elif miktarıyla durdum, dört elif miktarıyla geçtim. Bu da metni münfasıl üzerine vakıf. Evet ondan önce de ne vardı? Medd-i munfas, muttasıl üzerine bakıp. Muttasıl bitişik demek. Bitişik med. Yani harfi med ile sebebi meddin efendim aynı kelimede bulunması. Bakın heva dediğimizde burada bir medd tabilik var. Asli medd bir elif miktarı ama dört elif çekme sebebi olan küçük hemze gelmiş önünde ve aynı kelimede bulunmuşlar. Heva'yı bölemeyiz. Heva ön tek bir kelimedir. O bakımdan da bitişik med diyoruz. Burada kesinlikle heva diye duramayız. Mutlaka hemzeyi de, sebebi metni de okumamız gerekir. Bakın o zaman neye de giriyor burası? Temminli e, harf üzerine duruşta da giriyor ama tabi metni muttasıl üzerine duracağımız için dururken mette muttasıl üzerine e, duruş diye teşhisimizi yapacağız. Bakın heve diye aynı şekilde bu ikinci başlığımızdaki temin üzerine duruştaki gibi duracağız. İki ötre, ötre düştü. Oraya ne geldi? Bir cezim, arızi bir sakinlik geldi. Evet. Şimdi e, aynı şekilde nasıl duracağımızı bir okuyalım. Ve f in de tühüm he ve diye sakin olarak durulur, ayıramayız. Burada bir püf noktamız daha var. Ne demiştik? Dört elif miktarı çektiği için metni mufasıldan dolayı bir elif durmuştuk ama burada da bir dört elif miktarı çeken bir kelimemiz var. Veç hihi ehde. Burada da önünde sebebi met olarak ne var? Uzun hemze var ki burası da metli mufasıldır. Zamire ne yapıyoruz? Dört elif miktarı çekiyoruz. He, ama burada durduğumuzda bir elif miktarı çekerek duramayız. Niye? Buradaki efendim he'yi çeken mukadder ye, gizli olduğu için, mukadder olduğu için, gözükmediği için buradaki efendim e, e, esre çeker de düşer. Buraya bir sakinlik gelir. vec diye olur. Sakin üzerine duruşta da böyle bir istisnai durum vardı. O zaman e, Mükib benden alalım vechhi'de duralım. Tekrar geçelim. Geçerken de dört elle çekerek geçeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Mükib ben <Sessizlik> ala vechhi. Nefesim yetmedi durdum sakin olarak. Şimdi geriden alıyorum. Ala <Sessizlik> vechhi de gördüğünüz gibi geçtiğimde de dört miktarını uyguladım. Niye? Çünkü dört elik miktarı çekme sebebi olan efendim uzun hemzeyi okuduğum, sebebim okuduğum için. Belki sıfırdan başlayan talebelerimiz tecvidi bilmedikleri için burada biraz efendim tretçüde düşebilirler. Ama tecrübü öğrendikten sonra bu efendim duruşu da daha iyi öğreneceklerdir. Evet. Şimdi hep duruş duruş duruş diyoruz ama burada da bir geçiş kuralımız var. Çok karşımıza çıkacağı için ve çok hatalar yapıldığı için burada burayı da anlatmak mecburiyetindeyiz. Neymiş? Tenminli olan bir kelimeden vasıl hemzeli bir kelimeye geçiş. Şimdi vasıl hemzesi neydi? Bakın kelimelerin başında bulunan şu efendim harekeli hemzeler var ya kendilerine bir kelime veya harf birleştiğinde bu hemzeler düşer. Bunlara vasıl hemzesi diyoruz. Mesela ellezi. Buraya bir efendim vav birleştirsek, vav gelse ve ellezi olmaz. Ne olur? Vellezi diye birleşir. Buradaki hemze, vasıl hemzesi olduğu için harekesi düşer. Veya buraya bir hüve koyarsak, hüve ellezi olmaz. Ne olur? Hemzenin harekesi düşer. Hüve diye geçer. Onun için bunların vasıl hemzesi olduğunu buradan anlıyoruz. Şimdi burada Li yekune lil alemine nezira diye bir ayet var. Durak da var burada. Ama lam elif burada geldiği için ana duraklarda lam elif gelirse bu şu anlama geliyor. Burada geçebilirsiniz ana durak olmasına rağmen anlama bir efendimiz zarar gelmez demektir bu. Eğer burada geçersek şu şekilde geçiş yanlış olur. Li yekune lil alemine nezira. Ellevi yanlış olur. Çünkü nezira diye duruyoruz değil mi? Metli-i vaz olarak. Metli tabi-i olarak aynı zamanda da. Şu şekilde geçmek de yanlış olur. Li yekune lil alemine neziran el E bu da yanlış olur. he O zaman ne yapacağız? Burada neziran'daki nun aşağıya inecek. Efendim mutlaka gramatik, Arapça gramatik kuralına göre esri, kesri hareket alacak. Bu da vasıl hemzesi olduğu için buradaki hemze de düşecek. Nillezi diye bağlayacağız. E şimdi buradaki nezi, randaki nun aşağıya inerse burada nun kalır mı? Kalmaz. Ne kalır? Sadece nezira bir hareket kalır. Demek ki nezi, ra, nillezi diye geçeceğiz. Tabii ki bu tenvin iki üstün değil de iki ötre de olabilir. nedirun da olabilir. Yine Nezirundaki nun aşağıya iner. Esra hareke alır. Burada tek bir efendim ötre kalır. Neziru lezi diye geçilir. Tabii ki bu iki esrede olabilir. nedirin ellezi diye. Geçerken nedirindeki nun yine aşağıya iner. Esra hareke alır. Burada tek bir efendim esre kalır. Nezirin nillezi diye geçilir. Yani burada Ayrıyeten şöyle bir yanlışlıkla yapılmaması lazım. Hem efendim, burada bir küçük mesela çoğu yerde belirtilir Kur'an-ı Kerim'de. Hem tenmini okumak hem nunu okumak burada bir şeddeye sebebiyet verir, yanlış olur. Ne gibi? لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذ۪ي Olmaz. Nun düştü, nunu burada okumayacağız. Doğrusu nedir? liyekûne lil'alemîne nevi diye geçilir. Eğer nevirun olsaydı yine şöyle geçecektik. Nezîrunillezî iki esri olsaydı bu sefer yine nun aşağı inecekti. Nezîrinillezî diye geçecektik. Bu, bu da temvinli bir kelimeden vasıl hemzeli bir kelimeye geçişin okunuş şekli. Böylece bütün başlıklarımızı ne yaptık? Bitirdik. Şimdi artık uygulama zamanı geldi. Burada görmüş olduğunuz 16 tane farklı efendim, ayetimiz var. Ayet numaraları ve ayetlerin isimleri de burada var. Buradaki kırmızı kelimeler ki kelimenin sonunda veya duraklarda geliyor. Buralarda öğrendiğimiz kurallara göre duralım ve teşhis yapalım. Hangi başlığa göre durduk hatırlama babında? Bizim için bir çalışma olsun. Bence son iki kelimeyi okumak yeterli. Bismillahirrahmanirrahim. Vesseme ebine ee. Ne üzerine duruş diye sorulursa ne olacak teşhisimiz? Efendim iki üstünlü tenimin üzerine duruş. Onun bedenine elif verildiği için vazdır. Efendim bir elif miktarı çekilerek durulur. Bine diye. Yubeyl <gülüyor> lenamahi. Ne üzerine duruş? Harekeli vav ve y vardı ya işte harekeli, feta harekeli y üzerine durur. Ne oldu? Y'nin harekesi düştü, sakin kaldı. Efendim met harfi olarak he'yi bir elif miktarı çekti. Evet bekelimetin featemmehun olduğu için şeddeli harf üzerine durur. İki çizimli harf kadar ne yaptık? Tuttuk. Teşhisimiz böyle olmalı. Evet bu ayete geldik. Elleti kanu aleyha. Harekesiz sakin harf üzerine durur. Ne demiştik? Sakin üzerine duruş. Yani geçişte nasıl okuyorsak duruşta da aynı şekilde duruyoruz. Sakin üzerine. Evet. yet be Yine aynı bu kural geldi. İki üstünlü tenvin üzerine duruş. Gördüğünüz gibi e-ve'ndeki gitti. Onun bedeline ye geldi. Bir elif çekerek duruyoruz. Elif-i maksüredir ye. Buraya geldik. ile encelin burada da sakin üzerine duruş idi. Teşhisimiz ee, sakin üzerine duruştaki bir istisnaydı bu. H'deki y gözükmediği için sakin üzerine duruş diyorduk. İle ecelih diye durulur demiştik. Mimmenteşe gördüğünüz gibi burada ne var? Bir metli muttasıl var. Efendim metli muttasıl üzerine düş, e, duruş Teşe diye dört elif çekerekten duruyoruz. Son harfin harekesi düşüyor. Oraya bir cezim geliyor. Metli muttasın üzerine duruş. Evet hemen geçelim. Evet. Ondan sonra ne geldi? Ala beşerim min şey. Gördüğünüz gibi. iki esreli tenmin üzerine duruş. Düşer oraya bir cezim gelir. Min şey diye durulur teşhisimiz iki esreli temin üzerine duruş. Ve tevekkel allah Gördüğünüz gibi son harfin harekesi düştü. Esra harekeli harf üzerine duruş. Teşhisimiz semi semîul alîm. Son harfin harekesi düştü. Oraya da bir cezim geldi. Ötre harekeli harf üzerine duruş teşhisimiz. fekul hasbiyallâh aynı burada olduğu gibi ötre harekeli harf üzerine duruş. Sakin olarak duruyoruz. La ilahe illahu. Hareke fetha harekeli vav üzerine duruş. Evet, feh harekeli vav üzerine duruş. Teşhisimiz ve fe de tuhum hava. Medd muttasıldır. Medd muttasıl üzerine duruş. Çünkü heve, ön tek bir kelime. Bunu efendim ayıramayız. Heve diye duramayız. bu ee, Aleyhi gavmün aherun. Son harfin harekesi fetha olduğu için düştü. Fetha harekeli harf üzerine duruş. Efendim. Feli velike fedir. Gördüğünüz gibi son hareketi harekesi fette, e, e, vamme olduğu için düştü. Oraya da bir cezim geldi. Vamme harekeli harf üzerine duruş. Ama burada tabi durmak biraz zor. Bunu biraz çalışmamız gerekecek. Deldeki karkale yaptıktan sonra aynada mutlaka cezim olarak okuyacağız ama çatlatacağız. Ayını iç atlatmamız lazım. Fedir. Fedir. Felizelike fedir. Bu şekilde durulur. Vestaqim kema ümürte. Açık te üzerine duruş. Yani daha doğrusu öyle bir başlık yok mutlaka. Ümürte ne var? Son harfin harekesi Feta olduğu için düştü. Fete harekeli harf üzerine duruş. Vela tettebi'u tettebi'i ehve'ehüm Evet, sakin cezimli sakin harf üzerine duruş teşhisimiz. Evet, bundan sonraki son sayfamıza gelelim, efendim. Fakül hasbi Allah yine vam harekeli harf üzerine duruş teşhisimiz. La ilaha illahu. Evet, yine aynı şekilde fetha harekeli vav üzerine duruş demiştik. Başlığımız ve teşhisimiz ve effidühum ve Evet burayı da yaptık. Medni muttasıl üzerine duruş. Gelelim buraya. kalmun. ehrun. Feteh harekeli harf üzerine duruş. Burayı da yapmıştık. Tekrar, tekrarladık. Efendim şuraya kadar. Şimdi geldik buraya. Fi ravvatil cennet. Gördüğünüz gibi. Kesre harekeli harf üzerine duruş. Safetim ve yakbevın dedik. Son harfin harekesi düştü. İki tane cezimli harf yan yana geldi. Ne oldu? Feta harekeli harf üzerine duruş. Ama burayı özel bir çalışmıştık. Harakatı harfe vermemek için. Lenyak <gülüyor> bih. diye durmuştuk. Evet, çalışmıştık burayı. İller rahman son harfin harekesi ötre olduğu için ötre harekeli harf üzerine duruş. Ve kenesaykum meşkuro. Gördüğünüz gibi burada da iki üstünlü Tenmin üzerine duruş bir elif miktar çekerek durulur demiştik. İlk başa gelelim. Bu ilk başta. Şimdi son olarak bir formül üzerinde çalışacağız. Nasıl efendim bunu geliştirebiliriz değişik kelimeler üzerinde durduğumuzda diye bir formül vereceğim size. Çok güzel bir çalışma olacak inşallah. Bunu tekrarlayalım. Şimdi her şeyden önce farklı farklı ayetler var gördüğünüz gibi. Buradaki ayette Bakara suresinin 22. ayetinde kaç tane kelime var bunu bir tespit edelim. Bizler vasıl hemzeli kelimelerini biliyoruz. Ellevi bir kelime, ceale bir kelime, lekum bir kelime. Bunun aslı lekum el erdu'dur. Vasıl hemzesinin harekesi düştüğü, lekum'un erdu olduğu. Ellevi bir ceale ki lekumuş, el erza dört, firaşen beş ve seme'e altı, e yedi. Yedi tane burada kelimemiz var. Şimdi bizler besmeleden başlayaraktan her kelimede nefesimizin yetmediğini tahayyül ederek her kelimede kuralına göre öğrettiğimiz başlıklardaki kurallara göre hem duralım hem teşhis koyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. El hareketsiz, sakin harf üzerine duruş. Bismillahirrahmanirrahim lezî ceal Fethah harf üzerine duruş. Bismillahirrahmanirrahim lezî ceal lekum Efendim zammı harekeli harf üzerine duruş. Ellezî ceal lekumul Fetah harf üzerine duruş. El lezi ceale lekumul erza firasha. İki üstünlü tenvin üzerine duruş. Ceale lekumul erza firasha ve semaa. Medd-i üzerine duruş. Firâşen ve semâ'e iki üstünlü tenmin üzerine duruş. Devam edelim. Bina'en kâlu Sakin Hareketsiz sakin harf üzerine duruş. Bina'en galida vavlı harekeli harf üzerine duruş galün hareketsiz sakin harf üzerine duruş galün du'lenâ rabbek fetha harekeli harf üzerine duruş galün du'lenâ rabbek sakin harf üzerine duruş teşhisimiz Rab ben keybe Fetha harekeli hareketsiz sakin harf üzerine duruş Yubillenena hareketsiz sakin harf üzerine duruş Yubillenenamahi Fetha harekeli harf üzerine duruş Evet böylece aşağıya kadar efendim bu, bu, bu şekilde gider. Yani kaç tane efendim o ayette kelime var. O kelimelerde sanki böyle nefesimizin yetmediğini tahayyül ederekten hep geriden böyle toparlaya toparlaya durursak efendim bu alıştırmayı da yapmış oluruz. Bu alıştırmaları iki arkadaş yan yana gelip mesela diyelim ki aş-ı şeriflerde gibi رَسُولُ لَا يَسْتَو۪يهِ gibi efendim e, başka ne olabilirlik اَصَرَكَ اللّٰهُ رَسُولُهُ رُؤْيَهُ namazında okunan amme gibi bunlar da aynı şekilde uygulayıp Duruş kurallarını tamamıyla pekiştirebiliriz. Evet, böylece elifbamızın da son efendim sayfasını sizlere duruş kurallarını anlataraktan anlatmış olduk. Bu vesileyle sizlere önce elifba nasıl öğrenilir, nereden başlamamız gerekir. Önce kendi bilgilerimizi bir tazelemiş olduk, size de tazeletmiş olduk ve de her şeyin önemlisi elifbayı öğretecek. Efendim Kur'an öğretecek kişiler için elifba öğretirken nereden başlamalıyız? Ne gibi şeylere dikkat etmeliyiz? Ve ondan sonra da hangi sırayı gütmeliyiz? Ne gibi teknikler kullanmalıyız? Bunların hepsini sizlere öğretmiş olduk. Yani önce elifba nasıl öğrenilir? Bunu kendimiz için bilgilerimizi bir tazeledik. Ondan sonra da elifba nasıl öğretilir? Bunun efendim tekniklerini sizlere anlattık. Sübhaneke la ilme lena illa me allemtena inneke entel alimin hakim ve ahuru da'vahu menel hamdilillahi rabbil alemin. Evet şimdi tabi ki kalem tekniğini önce öğretmiştik. Kalem tekniğinden sonra el nasıl öğretilir? Bunu efendim sizlere öğrettik ve kalem tekniğini de bunda kullandık. Bu öğrenmiş olduğumuz kalem tekniğini her türlü el-iqba'da el kullanabiliriz. Tabii ki Türkçe latin harfleriyle seslendirilmiş efendim. Latin harfleriyle olan bir elipa olmaması gerekiyor. Her türlü elipa da kullanabiliriz. Allah cümlemizden razı olsun.